Merhaba sevgili oğlak burçları ve yükselen burcu oğlak olanlar, 2023 yıllık burç yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar, geçtiğimiz süreçte büyük değişimleri arkanızda bıraktınız. Uzun yıllardır plüto burcunuzda bulunmakta ve son 5 senedir de oldukça olgunlaştığınız, hayatınızda ciddi reformlar yaşadığınız bir süreci geride bıraktınız. 2022 senesi nispeten ay düğümlerinin desteğini arkanıza aldığınız için daha rahat bir sene oldu birçoklarına nazaran sizin açınızdan. Ee, tabii ki kişisel doğum haritalarınız e, bu konuda elbette farklılık gösterebilir. Ancak genel hatlarıyla 2022 senesinin size yaramış olması gerektiğini düşünüyorum. 2023 ise bütün dengeleri değiştirecek bir sene. Her birimiz için farklı farklı alanlarda büyük dönüşümler başlatacak bir seneden bahsediyoruz. Bakalım bizleri neler bekliyor olacak. Yıllık yorumlara geçmeden önce ufak bir teşekkür de bulunmak istiyorum aslında. 2018 senesinde ben de sizlerle beraber bu YouTube kanalı aracılığıyla bu yolculuğa başladım. Dolayısıyla 2023 senesi kanalda 5. senemiz olacak. 2022 senesi itibariyle de 100.000 aboneye ulaştık. Onun için bu süreçte beni destekleyen, benim yanımda olan tanıştığımız, çalıştığımız, konuştuğumuz herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten e, harika bir 5 sene yaşadım e, bu yolculukta. Ve aramıza yeni katılanlar varsa yine abone olarak, yorum yaparak beğenerek, beni instagram hesaplarımdan takip ederek desteklerlerse çok mutlu olurum arkadaşlar. Hepinize Binlerce kez teşekkür etmek istiyorum ve hemen 2023 yorumlarına geçmek istiyorum sevgili Oğlak Burçları için. Evet tabii yıllık yorumlarda çok fazla detaylara girmiyoruz ama bu yıla has daha detaylı, daha kapsamlı bir e, analiz paylaşmak istedim sizlere. Zira gerçekten bu yıl e, özellikle büyük gezegenlerin geçişleriyle beraber dengelerin ciddi anlamda değişeceğini gözlemleyeceğiz gerçekten. Önemli bir sene, bir dönüm noktası niteliğinde. Bakalım e, sizlere nasıl etkiliyor olacak sevgili oğlak burçlarım. Evet biliyorsunuz 2022 yaz aylarında Mars İkizler Burcu'na geçiş yapmıştı. Bu geçiş sizin haritanızın 6. evinde etkili olmuştu ve 6 ay sürecek bir geçişten bahsetmiştik. Mart 2023'e kadar Mars'ın İkizler Burcu'nda olacağından bahsetmiştik. Bu noktada özellikle sağlığınız, gündelik hayatınız, iş hayatınız, çalışma koşullarınız, beraber çalıştığınız insanlar varsa evcil hayvanlarınız, Bununla beraber günlük motivasyonlarınız ve organizasyon kabiliyetinizle alakalı oldukça aktif olduğunuz bir süreç geçirmiş olabilirsiniz. Belki birçok oğlak burcu ameliyat, operasyon, check-up'lar, beslenme ve diyet programlarında değişiklikler yaşamış olabilir. Birçoğunuz spora başlamış olabilirsiniz ki hali hazırda başlamadıysanız bu süreç oldukça uygundur. Ve biliyorsunuz akabinde 30 Ekim tarihinde de Mars retro harekete başlamıştı. Şimdi ise Ocak ayının başlangıcında Merkür retrosuyla yeni yıla başlarken biz 12 Ocak tarihinde de Mars retrosunun bittiğini gözlemliyoruz. İkizler burcunda ve Mars tekrar 12 Ocak tarihinde 6. evinizde düz seyrine başlayacak ve Mart sonuna kadar da yine 6. evinizde ilerliyor olacak. Burada özellikle 30 Ekim ile yıl sonuna kadarki süreçte sağlıkla alakalı sorunlar yaşandıysa, iş hayatınızla alakalı yeterince aktif olamadığınızı düşündüyseniz, aynı zamanda iş arkadaşlarınız, çalışma arkadaşlarınızla bir takım çatışmalar yaşanmışsa, bunları çözümlemekte, bunlarla alakalı doğru adımlar atmakta yeni bir fırsat sağlanıyor olacak. 2 aylık bu süreci değerlendirmek önemli olacaktır. 7 Mart tarihine geldiğimizde ise Satürn burç değiştiriyor. Evet, yönetici gezegeniniz Satürn biliyorsunuz geçtiğimiz iki buçuk yıl boyunca kova burcundaydı. Ondan önce de aslında sizin burcunuzda ilerlemişti ve sizi oldukça değiştirmişti. Eskiden beridir takip edenler zaten biliyordur. Bu süreçte özellikle 2020 senesi sizin değişiminizin vurgulandığı. ...en önemli senelerden birisidir. Şimdi ise Satürn kova burcundan da ilerleyip balık burcuna geçiyor ve sizin üçüncü evinize. Biliyorsunuz Satürn bir burçta ortalama iki buçuk yıl kadar e, transit halinde bulunuyor. Ve o alanda da bazı sorumluluklar, bazı yükümlülükler, bazı ödevler veriyor bizlere. Bazen o alanlarda gecikmeler, ertelenmeler, zorluklar ve karmalarla yüzleşiyoruz ama... Eğer çalışıp mücadelemizi ortaya koyarsak, samimi bir niyetle kendimizi gösterirsek, mükafatlarının da kalıcı olacağını biliyoruz. Satürn ikinci evinizden çıkıp 3. evimize geçerken özellikle mali konularda yaşamış olduğunuz sorunların biraz daha rahatlayacağını, biraz daha hafifleyeceğini söyleyebiliriz bu müjdeli haberimiz. Ancak Satürn'ün 3. eve geçmesi özellikle önümüzdeki 2,5 yıl boyunca iletişim konularının hayatınızda önemli olacağını, bu konularda bir takım sınavlar vereceğinizi gösteriyor. Yakın çevre ilişkileriniz, konuşmalarınız, düşünceleriniz, aldığınız kararlar, teklifler, anlaşmalar, görüşmeler oldukça önemli olacak. Çok kalıcı bağlantılar kurabilirsiniz. Belki birçoğunuz kardeşleriniz veya yakınlarınızla bazen ihtilaflı süreçler yaşayabilirsiniz. Bazen çevresel ilişkilerle alakalı sorunlar şans da, sizin mental sağlığınızı korumanız oldukça önemli olacak ve doğru düşünebilmek, doğru konuşabilmek, doğru aksiyon alabilmek bu süreçte hayli önemli. Yine eğer aracınız varsa aracınızın bakımlarına dikkat etmelisiniz. E, araç alımlarında, satımlarında dikkatli ve temkinli olmalısınız yine trafikte de. Ekstra hassasiyet göstermeniz gereken bir süreç başlıyor olacak sevgili Oğlak burçları tabii ki uzun vadeli etkileşimlerden bahsediyoruz. E, o yüzden panie mahal yok. Evet devam ettiğimizde 12 Mart tarihinde önemli gördüğüm bir görünümden bahsedeceğim. Jüpiter ve Şiron kavuşumu. Jüpiter ve Şiron 14 derece Koç burcunda kavuşuyor olacak. Şiron uzun zamandır Koç burcunda sizin dördüncü elinizde ilerliyor sevgili Oğlak burçları belki. Eviniz, yuvanız, aileniz, aile hayatınız, konfor alanınızla alakalı tam bir doyum, tam bir tatmin hissini yaşayamıyor olabilirsiniz. Veya sürekli bir şeyleri iyileştirmeye, şifalandırmaya çalışıyor ve mücadele ediyor hissediyor olabilirsiniz. Ama bu noktadan özellikle Jüpiter-Şiron kavuşumu geçtiğimiz yıllarda yaşamış olduğunuz ailevi sorunlar, evle alakalı problemler, konfor alanınızla alakalı gecikmeler ve sıkıntıları şifalandırmak üzere destek etkisi sağlayacaktır. Özel bir kavuşum. Burada belki birçoğunuz ailesinden destek görebilir bu süreçte. Belki evini taşıyabilir, evini değiştirebilir. Daha geniş, daha ferah bir eve çıkabilir. Somut anlamda tabii bu gibi değişimler yaşanacak olsa da bu etkiyi soyut anlamda ruhsal anlamda yaşayacaklarınız da vardır artık kendini daha huzurlu daha konforlu daha hoşgörülü hissetmek üzerine programlamaya başlamış arkadaşlar da olacaktır aranızda kendi alanınızda bir takım sorunlar olsa da nasıl huzurlu kalabilirsiniz nasıl dengenizi koruyabilirsiniz ve sağlayabilirsiniz bu oldukça önemli olacak ve bu konuda zaten destek kuvvetler sizinle birlikte olacaktır. 23 mart tarihinde plüto kova burcu transitine başlayacak bu transit oldukça önemli çünkü biliyorsunuz plüto çok uzun süre bir burçta ilerliyor en son 2008 yılında burcunuza geçmişti plüto ve burada ortalama 15 yıllık bir dönüşüm sürecini deneyimlediniz bu süreci haritanızın birinci evinde deneyimlediniz sevgili oğlak burçları dolayısıyla yeniden doğduğunuzu söylesek çok da ee, yanlış olmaz diye düşünüyorum. Çünkü Plüto ölümün, dönüşümün, yeniden doğumun e, sembolizmasıdır astrolojide. Ve gerçekten e, bir şeyi dönüştürmeden önce tamamen de yok eder genelde. Burada küllerinden yeniden doğan bir anka kuşu misali. Yeniden doğdum diyor olabilirsiniz. E, 2008 yılından bu tarafa gerçekten çok zorlayıcı deneyimler yaşamış olsanız da aynı zamanda çok güçlendiğinizi de e, fark ettiğinizi biliyorum. E, Şimdi ise Plüto artık burcunuzdaki transitini tamamlayıp ikinci evinize geçecek ve ortalama 15 yıl kadar da burada ilerleyecek. Aslında e, genel itibariyle bahsedilmiş olan Plüto kova ve Kovaça prensibi, kova çağı prensibi Plütonun kova burcuna geçmesiyle beraber 2023 senesinde artık ufak ufak. Kendini göstermeye başlayacak. Tabii ki e, burada genel manada büyük değişimler yaşamaya başlayacağız. Özellikle jenerasyon gezegenlerinin burç değiştirmesi kolektif olarak hepimizin farklı enerjilere girdiğini de göstermekte. Sizler bu enerjiyi ikinci ev alanında yaşayacaksınız. Kendi değerinizi e, sorgulamanız ve fark etmeniz gereken bir dönem olacak. Burada özellikle yeniden kendi değerlerinizi inşa etmeye başlarken... Mali konularla ilgili de büyük dönüşümler yaşayabilirsiniz. Tabii ki bunlar uzun vadeli etkileşimler. Hemen 2023 senesinde bunları gözlemlemeyebilirsiniz. Ama genel itibariyle plüto kova geçişi oldukça önemli olacaktır. Gündemlerimizi değiştirecek, zorlandığımız alanları değiştirecek. Dönüşmemiz gereken alanları yeniden gözden geçirmemizi sağlayacak bir etkileşimden bahsediyoruz. Evet, 25 Mart tarihinde ise meşhur Mars ikizler transitemiz artık son buluyor ve Mars Yengeç Burcu geçişine başlıyor. Ee, neden burada değindim? Çünkü önemli bir transit de biliyorsunuz, ee, 20 Ağustos 2022'de başlayan Mars ikizler transiti ve ortalama 6 ay kadar süreceğini bahsetmiştik, süreceğinden bahsetmiştik ve şimdi Mars artık Yengeç Burcuna geçiyor. Tabii ki normal seyrine geçiyor olacak, ee, her zamanki gibi ortalama süreçlerde ilerliyor olacak ve sizin altıncı elinizden çıkıp 7 elinizde ilerleyecek Mars. Burada özellikle geçtiğimiz aylarda sağlık konusunda iş hayatınız, gündelik koşturmacalarınız, günlük tempolarınız alakalı oldukça zorlanmış olabilirsiniz. Çok yoğun bir süreçten geçmiş olabilirsiniz. Belki zaman zaman sağlığınızla alakalı sorunlar yaşadınız. Belki aynı anda birden fazla yere sürekli olarak koşturmanız gerekti. Ve bu efor sizi oldukça yordu. Belki bir çoğunuzu bu süreçte zayıflamış olabilir. Spora başlamış olabilir. Beslenme rutinleriyle alakalı değişimler yaşamış olabilir. Şimdi ise gir ilişkiler alanına odaklanmaya başlayacağınız. Mücadelenizi bu alana çevireceğiniz bir süreç başlayacak. 25 Mart tarihi itibariyle. 20 Nisan tarihine geldiğimizde ise yılın ilk tutulmasını deneyimliyor olacağız. Koç burcunun 29 derecesinde bir güneş tutulması yaşayacağız. Evet yanlış duymadınız, Koç burcunda yaşayacağız bu tutulmayı. Artık yavaş yavaş 2023 senesiyle beraber Boğa, akrep aksından çıkan ay düğmeleri Koç terazi aksını bizlere hatırlatmaya başlayacak tam anlamıyla e, çıkmayacak olsalarda özellikle bu tutulma hem 29 derece koç burcunda olmasından e, ötürü hem de. Koç terazi hattının ilk tutulması olmasından ötürü oldukça önemli. Biliyorsunuz 29 derece e, analitik bir derecedir ve koç burcu başlangıçları 29 derece ise bitişleri sembolize eder. Dolayısıyla yeniden başlamak için bitirmemiz gereken bazı konular olduğunu görüyoruz ki güneş tutulmaları yeni başlangıçları taze enerjileri gösterir hayatımızda. Burada özellikle dördüncü ev konularında yani aileniz, yuvanız, yaşadığınız yer... Ee, belki ebeveynleriniz ve aile büyükleriniz, e, evlilikle alakalı gündemler, kendi ruhsal ve e, maddesel konforunuzla alakalı konularda büyük bir başlangıç sürecine giriş yapıyor olacaksınız. Burada özellikle belki birçoğunuz e, taşınma gündemleriyle karşı karşıya kalacak, belki Evlilik gündemi veya boşanma gündemi ön planda olabilir. Aile büyükleriyle alakalı çözüme kavuşması gereken meseleler varsa bunları çözmek adına bazı eğilimlerde de bulunabilirsiniz. Bu tutulma enerjileriyle birlikte aslında yeni bir süreç başlıyor. 4-10 aksını yavaş yavaş deneyimlemeye başlayacaksınız sevgili oğlak burçları. ve Bu da tabii ki birçoğunuz için kariyer değişimi. Taşınma, yer değişimi, gelecekle alakalı radikal ve kadersel kararları da hayatınıza dahil edecektir. 5 Mayıs tarihine geldiğimizde ise 14 derece akrep burcunda bir ay tutulması yaşanacak. Tekrar akrep ve boğa hattını bizlere hatırlatan bir tutulma. Burada özellikle ay tutulmaları tabii ki bizleri duygusal anlamda biraz zorluyor ve yoruyor. Bir kapanış, bir tamamlanma, bir sonlanma veya bir konuda artık doyuma ulaşılması bazen hepimizin kabul edebileceği deneyimler olmuyor. Sizler bu etkileşime baktığımız zaman özellikle 11. evinizde yaşadınız. Ve burada belki dostluklar, arkadaşlıklar, sosyal çevreniz, hedefleriniz, hayalleriniz, umutlarınız, gelecekle alakalı kurmuş olduğunuz hayallerle alakalı. Yapılması gerekenler, kariyer gelirleriniz, ünvanınız, titrenizle alakalı bir kapanış, bir tamamlanma süreci, belki de bir oluşum ve artık bunu hallettik ve yolumuza devam edelim şeklinde de olabilir. Ancak belki de bir hayalinizden tamamen vazgeçebilirsiniz veya bir dostunuzla alakalı önemli bir e, farkındalık yaşayabilir veya bir sosyal çevreden kopma ihtiyacı hissedeceğiniz kadersel deneyimlerde yaşayabilirsiniz anlamına gelmekte. Evet, Mayıs ayında devam ettiğimizde Jüpiter'in boğa burcu geçişine şahitlik ediyoruz. Aslında her sene Mayıs ayında bir sonraki yılın deneyimlerine ufak da olsa şahit oluyoruz. Jüpiter biliyorsunuz yıl sonunda koç burcuna geçmişti. Ancak Mayıs ayından itibaren de ufak bir deneyim yaşamıştık Jüpiter koç burcunda ilerlerken ve sizin dördüncü elinizde ilerledi. Şimdi ise artık Jüpiter boğa burcuna geçiyor. Ve Jüpiter'in boğa burcuna geçmesi aslında sizin için oldukça pozitif bir etkileşim. Çünkü yükseleninize güzel bir açı yapıyor olacak. E, toprak grupları arasında güzel bir harmoni oluşacak. Ve 5. eviniz iyi şanslar evinize geçeceği için özellikle gerçekten şanslı olacağınız bir süreçte başlıyor. 2023'ün ikinci yarısı ve 2024 senesinde. Burada özellikle şans ve talih oyunları ile alakalı e, ufak şanslar yakalayabileceğiniz gibi aşkta da kısmetli olacağınız, çocuk sahibi olmak isteyen oğlak burçları varsa bu alanda da e, kısmetli olabileceği hatta ikiz bebek dünyaya getirebilecekleri bir süreçten bahsedebiliriz. Manipülatif ve spekülatif yatırımlardan kazançlar elde edebileceğiniz, e, özellikle bu tarz e, sıkıntılı durumlardan kolaylıkla sıyrılabileceğiniz ve korunabileceğiniz bir süreçte hakim. Hayatın tadını çıkarmak isteyeceksiniz, hayatı daha keyifli hale getirmek ve bunun için çabalamak isteyeceksiniz ve biraz daha o sorumluluklar enerjisinden çıkıp hayatın tatlı yönlerini deneyimlemek. Önemli olacak sizin için ve bu konuda da kısmetli olacağınızı söyleyebiliriz. Risk yatırımlar yapabilirsiniz. Yine aşıklara yelken açabilirsiniz. Çocuk sahibi olma gündeminiz varsa bunları deneyimleyebilirsiniz. Tabii ki Jüpiter'in sert açılarında bu konularda abartılı eğilimlerde söz konusu olabilir. O yandan temkinli olmak fayda getirecektir. 17 Mayıs tarihinde henüz boğa burcuna geçen Jüpiter ve henüz kova burcuna geçen Plüte arasında bir kare görünüm meydana gelecek. 0 derece boğa ve 0 derece kova burcunda meydana gelen bu kare görünüm. Tabi hayatımızda büyük bir e, krizi tetikleyebilir. Bu etki özellikle sizin haritanızın 2. ve 5. evinde yaşanacağı için bu süreçte yatırımlarınız, çocuklarınızla alakalı konular, aşk hayatınızla alakalı gelişmeler noktasında daha temkinli olmanız gerekebilir. Veya ortaya çıkan bu krizlerde e, pratik bir çözüm yolu bularak yapabilirsiniz. E, bir arayış içine girmeniz gerekebilir gibi gözüküyor. Burada özellikle tabii Jüpiter biliyorsunuz genişletir, çoğaltır, Plüto ise başkalaştırır. Bu etkileşimle beraber bilhassa kendinize verdiğiniz değer, aşk ilişkileriniz, hayatınıza giren insanlar, çocuklarınıza olan yaklaşımlarınız, yatırımlarınızı ne şekilde değerlendirdiğiniz gibi konuları yeniden masaya yatırmak durumunda kalabilirsiniz. 1 haziran tarihinde ise jüpiter ve kuzey ay düğümü kavuşumu yaşanacak 3 derece boğa burcunda gördüğünüz gibi jüpiter hemen büyük etkileşimlere girmeye başlıyor bu etki özellikle 5. evinizde çok kadersel bir aşk çok kadersel bir şans ve fırsat getirebilir karşınıza gerçekten sizi heyecanlandıracak kadersel bir gelişme yaşanacak gibi de gözüküyor açıkçası 17 haziran tarihinde ise kuzey ay düğümü artık koç burcuna geçiyor ve Koç terazi hattını e, aktifleştiriyor olacak 17 Haziran tarihi. Burada geçtiğimiz yıllar boyunca özellikle e, Boğa ve Akrep hattı yani 5. ev ve 11. ev hattından çıkıp artık 4-10 hattına yerleşen bir ay düğümü e, etkileşimi var. Bu da biraz daha e, hayatınızda daha kritik süreçlerin e, yaşanacağını gösteriyor açıkçası 2023 senesi itibariyle ve 2024 senesinde 23 Haziran tarihine geldiğimizde ise Plüto ve Kuzey ay düğümü arasında bir kare görünüm var 29 derece oğlak ve 29 derece Koç burcunda meydana gelecek bu görünüm burada özellikle tabi 29 derecenin vurgulanması oldukça önemli sizin haritanızın dördüncü evi ve birinci eviniz burada Demek ki artık bazı alışkanlıklarınızı bırakmanız gerekiyor sevgili Oğlak burçları burada Kendinizi baskıladığınız, sınırlandırdığınız konular olabilir veya inisiyatif kullanamadığınız, kararsız kaldığınız, harekete geçemediğiniz konular olabilir. Bu belki bir ev mevzusu, belki bir taşınma gündemi, belki evlilik, belki ebeveynler, belki ruhsal konforunuz ve etkileşiniz bunlarla alakalı oldukça önemli bir süreç hakim olacaktır. Açıkçası sizin de bu noktadan inisiyatif almanız gerekecek gibi gözüküyor. 22 Haziran'dan 3 Eylül'e kadar olan dönemde Venüs retrosu yaşayacağız. Venüs 28 derece aslan burcunda retro harekete başlayacak 22 Haziran tarihinde ve bu retro hareket 3 Eylül'e kadar da devam ediyor olacak ve sizin haritanızın 8 evinde. Burada özellikle parasal konular gündemde sevgili oğlak burçları sizin adınıza e, borçlarınızı gözden geçirmeniz gerekebilir. Fazla harcama yaptıysanız geçmişte bunlar tekrar karşınıza çıkabilir. Ödenmemiş borçlar, alacaklar, hak edişler yine bu süreçte gündeme gelebilir. İlişkilerde derin bağlantı kurmayı, yakınlaşmayı, derinleşmeyi istediğiniz alanlarda bazen gecikmeler yaşayabilirsiniz. Blokajlar ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Ve bunlar tabi özellikle Venüs Retrosu süreçlerinde hem mali konular hem de ilişkilerle alakalı konular bizleri biraz zorlayabilir gibi Gözükmekte. Evet 14 Ekim tarihine geldiğimizde ise yine tutulmalar döngüsünü başlatıyoruz. E, 21 derece terazi burcunda bir güneş tutulması yaşayacağız ve sizin haritanızın tepe noktasında 10. evinizde etkili olacak. Demek ki artık geleceğinizle ilgili e, bu süreçte bu güneş tutulması ile beraber daha doğrusu e, bir yenilik enerjisi hakim. Kariyeriniz olabilir, gelecekle alakalı önemli kararlar olabilir, insanlara duyuracağınız bir gündem olabilir. Yani benim hayatımda bu değişti. Ben boşanıyorum, ben evleniyorum, ben istifa ediyorum, ben meslek değiştiriyorum veya ben e, yeni bir yola doğru gidiyorum gibi bir durumun içine düşebileceğinizi gösterir. Tabi bu etkileşimler biraz kaderseldir. İşin içinde ay düğümleri olduğu için. Belki bugüne kadar planlamadığınız bir gelişme ama... Hayat bir şekilde sizi o yola doğru sevk etmiştir açıkçası. 28 Ekim tarihine geldiğimizde ise 5 derece boğa burcunda bir ay tutulması yaşıyoruz. Yine sizin haritanızın 5. evinde. İşte burada o sizi mutlu eden gelişmeler, belki aşkınız, belki çocuklarınız, belki yatırımlarınız veya kazançlarınız bunlarla ilgili artık bir tamamlanma ve kapanış enerjisi hakim. Belki... O olgudan keserince keyif aldınız, yeterince kazanç sağladınız veya son kertede bir şekilde artık doyuma ulaştı veya tamamlandı veya artık eski enerjiyi size vermemeye başladı. İşte bununla alakalı bir güncelleme, bir tamamlanma, bir kapanış veya bir bitiş enerjisi hakim olabilir bu ay tutulmasıyla birlikte. Evet, yılın sonuna geldiğimizde ise 30 Aralık tarihinde Jüpiter retro hareketini tamamlıyor ve... Artık Jüpiter tam anlamıyla boğa burcunda ilerleyişine başlıyor olacak. Sizin haritanızın 5. evinde. Demek ki şanslı olacaksınız, kısmetli olacaksınız. Biraz risk alma eğiliminde olacaksınız. Zaten oğlak burçları son yıllarda çok değişti. Eskiden yapmam dediği her şeyi yapar oldu. Şimdi ise biraz daha çılgın olacağınız ve şansın da sizinle beraber olacağı. Ama tabii ki burada rahatlık tuzağını da Aşmamak gereken bir sürecin içine doğru giriş yapıyorsunuz sevgili oğlak burçlarım. Evet bu yıla dair aktarmak istediklerim bunlar. Umarım keyifli, huzurlu, sağlıklı, bereketli, mutluluk dolu bir yıl olur sizler için. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olur, videoyu beğenir, yorumlarınızı yaparsanız çok sevinirim. Aşağıdaki linkten telegram grubumuza katılabilirsiniz ve aynı zamanda instagram hesabımla ilgili bir sorun yaşıyorum. Yine e, yorumlara sabitleyeceğim Instagram hesabına gelebilirsiniz arkadaşlar. E, burada yedek bir hesap açmak durumunda kaldım. Özellikle danışmanlık ve iletişim için o hesaptan veya gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Sevgiler, mutlu yıllar, hoşçakalın.